başlıyor dolar 18,10 euro 18,18 altın 18, 1016,08 borsa 3.20 ve Bitcoin da günün yükselişte kapattılar. Antalya'da inanılmaz maç yaşamlı Tavlanospor bozguna uğradı. Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup spor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti. Hatay Sporu iki golle deviren Gaziantep Futbol Kribü'nün gelinmezliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekirdeksiz sultani kuru üzümün TMO TMO ak, a, a, alım fiyatının 25 lira olarak bedelini açıkladı. Fea Bahçı'ya kolcu önerisi Jorge Jesus kabul ederse takıma katılacak değerli izleyenler. Galatasaray'ın Hollanda yıldızı Anholl ürkücü saldırı utan yorum Milli Savunma Bakanı Akar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kutersten, tahıl koridoru açmaz geldi toplam 656 ton sevkiyat gerçekleştirildi. Dedi. Yaralı yolcu Gaziantep'teki korkunç facienerin olan otobüsün nasıl devrildiğini anlattı değerli izleyenler ve bu haberimizde günün özetini sona geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın.